Yazıkı şeyledim baharı hazan gelmedin sevdiğim gelmedin gittin hayal ettim seni böyle bir zaman kalmadı umudum Kalmadı gitti, hayal ettim seni. Böyle bir zaman kalmadı umudum. Kalmadı gitti, gelmedin sevdiğim. Gelmedin gitti. Siyah saçlarını senmiş göğsüne Hasret koydu beni her hevesime Ben kurbanım senin bülbül sesine Aylar yıllar oldu Doymadım gittin ben kurbanım senin gülbül sesine aylar yıllar oldu doymadım gittin gelmedin sevdiğim gelmedin gittin Ben çilekeş aşık Sen vurdun duymaz Olmaz be sevdiğim Bu kadar olmaz Aşk peşinden giden Kervan yorulmaz Dolmadım yadın Dolmadı gitti, aşk peşinden giden kervan yorulmaz. Dolmadı niyadın, dolmadı gitti. Gelmedin sevdiğim, gelmedin gitti. Gelmedin sevdiğim, gelmedin gitti. Gelmedin sevdiğim gel.